Merhaba sevgili öğrencilerim. Yine kolay bir soruyla birlikteyiz. Bakalım burada ne yapacağız? İkiz kenar üçgenler görüyorum. Eşit açılarına hemen A ve A diyorum. Burada da bir ikizkenar kenar üçgen var. Bunun da eşit açılarına B, B olarak isim verdim. Ve büyük üçgene baktığımda B'nin, A'nın ve 46'nın toplamı 180'dir dedim. O halde A ile B'nin toplamı 134 çıktı. Şimdi şuradaki açıya biz 2A'dan dolayı 180-2A şu açıya da 180-2B yazarız. Ve bunların üçünün de toplamı 180 olduğu için hemen toplayalım. 180-2A artı 180-2B artı bir de X'in toplamı 180. Şu 180'lere bay bay diyelim. Burada 180'i ve X'i bırakalım. 2A ile 2B'yi de bu tarafa gönderelim. 2A artı 2B. Şimdi A ile B'nin toplamı 134 ise 2A ile 2B'nin toplamı 268 yapar. 180'i de bu tarafa attığımda 20 oradan 68 de oradan 88 derece gelir. X dediğimiz açı. Haydi bakalım. görüş.